Evet dostlar, Temmuz'un 24'ü, şimdi ki balı neden almıyorsunuz? Neden almıyoruz arkadaşlar? Şu çerçevede görmüş olduğumuz beyazlığın anlamı bal akımı var, bal geliyor demektir. Şu da yeni sırlanmış, altı daha şerbet, ıplıpıl tertemiz. Özellikle bunu göstermek istiyorum. Bundan 25 gün önce bal alan sevgili arkadaşlar. Maalesef bana göre hırsınıza yenik düşüyorsunuz. Yani kar edeceğiz diye belki de zarar ediyorsunuz. Bunun farkına varın bir an önce. Çünkü bütün arıcılar bilir şu şekilde bir beyazlık umarım görüyorsunuz nektar akımı var demektir neden var nektar akımı şu anda ee, meşede var kestanede var ee, bunlarla kestane karıştığı zaman çok güzel bir arama oluyor zaten sade kestane balı yenmiyor sevgili dostlar sert oluyor Aha, ancak meşe, böğürtlen bu şekilde karıştığı zaman daha tatlı ve yumuşak bir aroması oluyor. Bakın daha yeni sırlamaya başlamış. Bakın burada hiç sır yok ama çerçeveler bembeyaz. Yani nektar geliyor. Evet. Temmuz'un 25'inin olduğu hala balını neden almadın diyen arkadaşlara Özellikle gösteriyorum bunu. Maalesef hırsınızın kurbanı oluyorsunuz. Olgunlaşmamış balık çıkarıyorsunuz. Görün istedim. İnşallah sizler de ilerleyen zamanda daha çok dikkat edersiniz. İnşallah her şey yolundadır diye tahmin ediyorum. Evet arımız gayet güzel sırlamış balımızı ama beyazlıklardan da anlaşılacağı gibi daha yeni sırlama olmuş tam olgunlaşmamış balımız ama olgunlaşmak üzere bu tarafta daha üstten yeni başlamış sırlamaya. Maşallah güzel bir peteğimiz yaklaşık bir üç, üç buçuk kilogram civarında gelir diye tahmin ediyorum. Şimdi bize bizim yöremizde çoğu bal satını yaptı maalesef. Temmuz başı gibi. Neden bu kadar acele ediyorlar ben anlayamadım. Galiba tam olgunlaşmadan alıyor arkadaşlar balın. Bizim balımız şu an tam anlamıyla evet. Burada daha sırlanmayan büyük bir kesim var. Burada da aynı şekilde sırlanmamış bayağı bir kısım var. Yani yaklaşık Tahminime göre bir hafta daha beklememiz gerekiyor diye tahmin ediyorum. Ee, bir haftaya kadar tam anlamıyla alılarımız balımızı sırlamış olur. Tam da balımız olgunlaşmış olur diye tahmin ediyorum. Evet. Bu çerçevemiz tamamen sırlanmış. Gayet güzel. Gördüğünüz gibi. O kadar yağmurlara rağmen bereketli ve güzel bir sezon. Tabi balımızı aldığımızda bu. Tam anlamıyla anlayacağız. Örüntü itibariyle güzel.